Eee dönüş aşkı ansosur mu gideceğiz? Bu database. Yanında 10 atmak boş geldi onun. Hoş buldum. Eee onunla fazlasın hesap varmış. Bir tanesi bana verdi. Eee zula'ya bak. Bakayım nasıl diye. Böyle bayağı da uçak uçak var. Teşekkürler. Hadi direkt bizim takımdan iki kişi HS oldu ya lan ha böyle atmışa Bir kişi kaldı. Kaldı. 2 kişi aldım kafadan zula kazandı helal bir dakika ha, bizden mi kişi aldı bizde duyuyor mu bomba bölgelerini koru biz mavidir Gla Ay, tamam. karşıdaki biraz diyor. bir gelsene şurada bir böyle yanıma bir gel evet. bug yapıyor eğil burda sniper bugger burda eğil burda eğil Çıkabilir mi oraya? Yok çıkmıyor. Bırak bırak boş Bir kişi kaldı. Ki. Bana da öyle. Ben şu an 0 2'de duruyorum. Ben sadece şu an oyundan beri 2 kilo almışım. Geziyorum ben öyle Nerede nereye gidiyon Bende adamları takip ediyorum belki Ada Ağ altıya kaldı diye Narda olmuyor Ya kesin bir yere pustu he Yok bence Ağda Ağya kimse gitmemiş Ağda değilmiş Ben her zaman ağzını açınca adam geliyor Ağda kalmıyor Digo gücüüüü lego gücü deagle gücü bomba bölgelerini koru lego çok iyi ya 3 vuruşta adam alıyor bari evet. bir maç oldu sizlere teşekkür ederiz adalet evet. yaptıkları için Allah razı olsun hile mi çaldı? Ya Bir kişi kaldı. Allah belanı. Allah belanı. Lan 16 canım kaldı. Suva kazandı. Öğrendin mi? Yok ama 16. Bomba bölgelerini koru. Gel <gülüyor> şu. Çalanız versin. Allah sizin belanız versin. Yaz defasının versin. Atkarsın? Hepsine vurdum ha. He. Şimdi killeri çalacak şeyler sizi. Ben de öyle yaptım. Ama a hepsine vurdum ben. Aksızlık bu. Kim çalılar bende ya? <gülüyor> <gülüyor> Kardoştan 8'e vurdum demir olmasaydı orada tek giyice Ama kardoştan 8'e vurdum demirin üstünden geçti geçmişe Ama Ama Yeter ha. Ya yeter. Tek Arkalı b? Haydi inan. Gladion kazandı. Arkalı musun? Bir kez ya. Bomba bölgelerini koru. Avp vakti. AWP devam ki. Aşk olsun. Ben video Çekil çık Al ne ne? al al Lan lan Lan çık Ya lan be, beyazer be. Hayvan ya Nasıl çalıyor ya o kill Vallahi Çala çala on bir yapmış ya. Bir kişi kaldı hadi hadi oynayamıyoruz eee <gülüyor> oynayamıyoruz bir dinle bak benim 6 <gülüyor> artı var uydun mu Berke? <gülüyor> ya ben mi ben mi Su zula kazandı hehehehe oynayabiliyoruz oynayabiliyoruz ya bölgelerini he, he kim çalıyor adamlar? yeniyoruz maçı ama <gülüyor> kim çalıyor? adam ne çaldı <gülüyor> öldürdüğümüz adamları çalıyordu Yıldızcan'dan tay 20 tane falan dinliyoruz. Ya. ya kim kör etti beni? Sen daha kaçırayım ben seni. Giant'tan. Şimdi kazandı. <gülüyor> İnatına yapıyorum Bomba <gülüyor> bölgelerini koru Hayır siz Niye? Tam video çekerken Özgü abone gidiyor balon atıyorum kafana Orda <gülüyor> <Orada gülüyor> gidiyor e Tam oyuna düzgün oynayacağız karşıda hileciler gibi Ne kadar eğlenceli bir video çekeceğiz abi tam kafadan. <gülüyor> Abi Bunlar hileye kaç veriyor? Kaç tl veriyorlar biliyor musun? Ne? 90 tl veriyorlar hileye Ona para vereceğini oyuna yatırıyor yani Aynen ya, belki daha şey yapabilirsin 90 tl 100 bin daha geliyor bul altın, bul altın çok işe yarıyor Teyze <gülüyor> o zaman anladın <daha> <gülüyor> Caner abi oyuna para yatırdın mı zannediyorsun Yok zannettin. hayır hiç yatırmadım Hayır öyle mi zannet Caner abi Hesap yürüdü ha, Aynen aynen bir yan görünce <gülüyor> <gülüyor> Hesapta canavar gibi ama Aynen vallaha öyle <gülüyor> Adam puslu orada dikkat et Öldünmü sen yani, O Whatsapp iyi Benden daha fazla level var ama 80 sen. Ben yani 50 levelim o 51 level. 68 de yap. 68 mi cidden? Tabii canım <gülüyor> <gülüyor> o, Oyun oynuyor var, ya, oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir bi, veriyorum mu? Ne? 0 kille dönüyor. <gülüyor> Yok. Olsun tuttur. Sen Brawl Stars Yok ya, ya bir yere oynardım ama bıraktım. Aa kaç kupadı? Valla kupa kasmıyordum ki. Bomba infa edildi. 14.005. Ha bu. Biz, bir saniye. O da 11.000. 11 11.000 sana verebiliriz. <gülüyor> ben abi buradayım. Sizde benim resmim var. Bak. Aa bu Serious? Anaa doldum Benim karakterim erkek galiba şu Evet Sen de de Gladio'daki karakterimsin Kızların şu özelliği var daha az Şu an erkeklerin hesabı daha fazla Çekme tahabiliyeti daha Biz daha önemli benim. benim kelebeğim nasıl? Bir bak Bomba kuruldu! Oh, maşallah. Bak bak oraya pusmuş nasıl gördün mü mi? Adam var, adam var. Bağdım, <gülüyor> al hadi o bombayı bomba ifade kazandı b****y b****y b****y b****y b****y b****y yoooooo adam helal dedi ben aaa boş bu arada haa var bak adam var galiba bir ses duydu ben rush gelicem oh, korktum ben böyle bir şey isimler anlatsınız ya sen isimler veriyorsun <gülüyor> bu da hareket yok kaçma temiz Bak D, X, C ile şey haber veriliyor Bomba kuruldu Aynen, so, Aynen. Adam. Ben Biz ben kurdum ben A'dayım Biz aynı takımdayız ya Biz Doğru, ben... ya, doğru. o da ayrılma <gülüyor> Doğru Ben niye kendimi anti zannediyorum, bombayım imha zannediyom O arada nereye kurdun bombayı Aaaa gitt Aaaa A adam abi ben alın alın adam bombayı bak sol alın oradan git buradan Koşu. evet oradan oradan bomba imha oradan. edildi vladyok kazandı neyse 7-3 ya <gülüyor> ama yalnız zügeyo bombayı kurtarmak kola çanmalıyız Aye ay ay şey. Adam var. Ben adayım. Aa baba. Ben şu. Oh. Bazen adam sanıyorum. Evet. Düdük işte. <gülüyor> patladı ya yaa arkaların ya. ne yapıyorlar? <gülüyor> bomba kuruldu adamın mptf çok nitin ya sendeki silahın esaslı <gülüyor> İnşallah doğum gününde siz de gelirsiniz. Aa, adam geldi. Eyzi. Sizden gelmeyecekler mi? Kim bu ya? Bu F nasıl oynuyor? Berke abi. Adam Teyzem diyor ki şey eee anneni ikna et yolu bulamam diyelim <gülüyor> Anneni ikna et gelin diyor Bombayı kur ve patlat. Ne edersin belki? Peki anne Herkes onlar terazondan onlar, B'ye geliyor ya bu ne abi ben hep A'dayım yok A'ya Olmaz biz de almaya geliriz zaten ya, Sen yaptın? şu efendim sen kaç yaşındasın ben 11 lider kan abi ya ona da çok vurdum biliyor musun herhalde vurdum ben bak asbir vurdum ya alırsın maç birine vur Hı, arkalı aslında pus aynen ya hayal at bizim adam ne yapıyor orada ya Dans ediyor <gülüyor> Allah'ım ya Rabb'im ya ya ne yapıyor Beyinsiz ya Allahım bu takım bizim takım cidden çöp yalnız Biz de şirksin Aynen Bir de 10 om omurak mı Nedir? O kilimi çaldı Aaa kazandık. kazandık Onlar Tabatuş kazandık harbiden Adam nasıl 15 saniye varken bombayı, bombayı muhalde mi? A garip işte Kesin bu adam bulmaya çalışıyor kill amacıyla Tamam bu eldeye gelecekler Aa zaten A'ya iki kişi gitmiş <gülüyor> maşallah Oha ben bir tane ispirsini atladım Bizi mutlu eşim oldular ya. adamlar ben killimi yiyor Bak, bu da kim mi çarıyor? O Murat. Sen bak yeter ha. Bombayı kurayım mı? Kur. Ama buraya gel. Buraya gel. Kur. A. B'de. B'de. İki şey. Bomba kuruldu. Gel. E, buraya kurmadık. E, aha Orada. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Ama. Ama ya. Forus da bir gün birlikte oynarız inşallah video çekeriz İnşallah güzel oyun ya. Yani Sen hiç bitirdin mi Forus'u? Aynen üç kez bitirdim ben <gülüyor> Bugün ben Forus'ta oynarız birlikte. Sen bana katana falan vermiyor musun? Aldım. Bombayı ha ele. Blast yok Katana çok iyi ya, tek tek iyi yamyamlar yamlar. Yamyam. Bombayı Bayağı kur var. ve patlat. Ama öyle bir koşuyorlar ki onlar da. Onlar maşallah vallahi, Bayağı rızıkmışım At yaşık Tamam da bunu da alalım bitirelim artık evet, O kadar kilometre Hüseyin bok koşamaz ya <gülüyor> i̇şte, Adam ya, Zorlayıcı yapmışlar. Yani. 2 bir 1 atıyorum İki aldım Hem de hiç deme cemene. Ooo, çek al direkt kafaya vurdurayız Bomba kuruldu Alırsınız ya Nerede adam? Sen bana tarif etsene Valla en son buradaydı. Şurada yukarı doğru mu? Onu görmedim Beni o geride ödü üstüne kalma yok Aynen o bizim adammış Yav Ya. Yemin kazandım. ederim bir de korku sıkanı verir. <gülüyor> kazandın. Bolay Bak benim kız adam <gülüyor>